Tekrar hoş geldiniz. Birkaç soru daha gönderilmiş. Onları da yapalım o zaman. Bazılarını atlıyorum çünkü hepsini yapmaya kalkarsam on binlerce yüz binlerce videomuz olur. Yok şaka mübalağa ediyorum. Ama video sayısı çok artar o yüzden atladığım çok önemli bir şey olursa bana haber verirsiniz. Şimdi ben bana verilen soruların üzerinden bir geçeyim şöyle. Evet, monotonluk monotonluk teoremini kullanarak verilen fonksiyonun nerede arttığını ve azaldığını inceleyiniz. Monotonluk teoremi. Monotonluk teoremi. Evet kulağa çok ciddi geliyor. Monotonluk teoreminin içeriği eğer doğru hatırlıyorsam, yan, yanılmıyorsam şöyleydi. Türev pozitifse f üzeri x, sıfırdan büyükse fonksiyon artandır. Türev negatifse fonksiyon azalandır. Peki iyisizce niye bunu eleştiriyorum? Yani türev nedir? Türev eğimdir. Cebirde öğrendiğiniz üzere, doğrunun eğimi pozitifse, doğrunun fonksiyonu artandır ve eğim negatifse, doğrunun fonksiyonu azalandır. Şimdi farklı olan tek şey, fonksiyonumuzun lineer olmak zorunda olmaması. Eğri de olabilir ama pozitif eğim, fonksiyonun değerlerinin arttığına işaret ediyor x arttıkça y değerleri de pozitif yönde artıyor. Negatif eğimsi şunu belirtir. x arttıkça y değerleri negatif etkileniyor, yani azalıyor. Burada hiç de öyle çok havalı bir şey yok. Evet, buradaki örneklere bakalım. Bu teoremi kullanarak, verilen fonksiyonun nerede artan, nerede azalan olduğunu incelememizi istiyorlar. İlk fonksiyon f x eşittir 3 x artı 3. Bunun türevi nedir? Fx Üssü üzeri x eşittir 3. x'in her değeri için türev pozitiftir, öyle değil mi? x'in tüm değerleri için f üzeri x pozitif. Yani fonksiyon tüm x değerleri için artandır. Bunu daha ilkokulda bile yapabilirdiniz. Yok, yine mübalağa ettim. Nasıl mı? Mesela şöyle derdiniz. Bu eğim. Bu da y ekseni kesim noktası, kesişim noktası. Eğim 3. O zaman bu artan bir fonksiyon. Fonksiyonun grafiği şöyle olacak. y ekseni kesişim noktası 3, eğimi de 3, yani fonksiyon şuna benziyor. Böyle havalı fiyakalı bir şekilde ifade etmek isterseniz, eksi sonsuzdan artı sonsuza artan bir fonksiyon diyebilirsiniz. Ama bence bu ifade şekli çok havalı, pek bir süslü hz eşittir z üzeri z üzeri 4 bölü 4 eksi 4z'nin küpü bölü 6. Şimdi bu fonksiyonun hangi aralıkta arttığını, hangi aralıkta azaldığını bulalım. Bu fonksiyonun türevi nedir? h üzeri z eşittir 4. Bunlar sadeleşir. Yani z küp 4z küp bölü 4 z küp eksi 3 çarpı 4 eşittir, 12z kare bölü 6, 2z kare. Şimdi bu fonksiyonun ne zaman sıfırdan büyük olduğunu ne zaman da sıfırdan küçük olduğunu bulmam lazım. Bunu bulmak için fonksiyonun ne zaman sıfıra eşit olduğunu düşünmem gerekiyor. Şimdi z küp eksi 2z kareyi sıfıra eşitleyelim z kare çarpanını dışarı aldık ve diğer çarpanımız z eksi 2. Buna göre z kare eşittir 0 veya z eksi 2 eşittir 0 diyebiliriz. Yani türevin 0 olduğu noktalar h üssü 0 eşittir 0 ve h üssü 2. Bunu da cebir kullanarak buluyoruz. h üzeri 2 eşittir 0. Demek ki türevi, 0'dan küçük sayıların, 0 ve 2 arasındaki sayıların ve 2'den büyük sayıların olduğu aralıklarda incelememiz gerekiyor. Peki, türev neydi? 0'dan küçük bir sayı alalım. 0'dan küçük bir sayı. h üssü eksi 1 neye eşittir? Eksi 1 küp eşittir eksi 1, eksi 2 çarpı eksi 1 kare. Eksi 1 kare eşittir artı 1, yani eksi 2. Türev eşittir eksi 3. Tamam, şimdi şu ikisinin arasında bir değer alalım. 1 mesela ikisinin arasında. h üzeri 1 eşittir 1 eksi 2. Bir kontrol edelim. 1'in karesi, yani h üzeri 1 eşittir eksi 1. Peki, z 2'den büyük olursa ne olur? Mesela 3'ü deneyelim. h üzeri 3 neye eşit? h üssü 3 eşittir 27. Eksi 2 çarpı 9 eşittir eksi 18. Evet, 18 yani pozitif. Şimdi ne bulmuş olduk peki? Gerçekten ilginç bir soru çünkü türev eksi. Bu fonksiyonun türevini çizmek istesek peki ilginç noktalar nelerdir? 0. Şimdi bu x eksene 0 ve 2. Fonksiyonun grafiğini çizmiyorum. Monotonluk teoremi türevin pozitif veya negatif olması ile ilgilenmemizi istiyor. Buna göre 0'ın solunda türev negatif öyle değil mi? Bir değer denemiştik. Burada sıfır olduğunu biliyorduk. Sonra ne oldu? Pozitife dönüşmedi ve tekrar negatif oldu. Yani grafik şöyle bir şey olacak. Şimdi nasıl olacak? Sonra 2 de yukarı sıfırın üzerine çıkıyor. Evet, bir an yani bir kafam karıştı ama tamam. Türevin grafiği şöyle başlıyor. Ama burada üste çıkmıyor. Yani türevin burada maksimumu var. Sonra dönüyor ve buradan yukarı çıkıyor. Peki, monotonluk teoremi açısından neyle ilgileniyoruz? Türevin pozitif veya negatif olduğu aralıklara bakıyoruz. Türev, tüm bu değerler için pozitif. z büyüktür 2 için. Yani, monotonluk teoremini kullanarak, 2'den büyük z değerleri için fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yazalım. Ve fonksiyonun azaldığını da söyleyebiliriz. Sabit veya azalan deriz değil mi? Çünkü burada eğim 0. Unutmayın, bu türevin grafiği z 2'den küçükse fonksiyonumuz sabit veya azalan. Sabit olduğu kısım olsa da hala monoton artan diyebiliriz. Evet, bu arada yine başka bir soru için vaktim kalmadı. Bir sonraki videoda çözeriz. Umarım bu soruları faydalı buluyorsunuz ve umarım kafanızı çok karıştırmıyorumdur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.